Çin senden düşmençiliği yapar. Çin niye? Ha, Doğu Türkistan'da 40 milyon Türk'ün, e, türkün a, özgürlüğünü istiyorsunuz. Böyle. Çin benden düşman olsun. Ben Çin'den ne istiyorum Çünkü Özgürlüğümü istiyorum. Çin ne düşman olmuş artık. Benim özgürlüğümü elimden almış. Ben özgürlüğümü istiyorum. Ha, yerinde otur, Azerbaycan'da otur. Niye Azerbaycan'da otururum? Ben 300 üç, milyona yaklaşık Türk'ün bir askeri bir evladıyım. Nasıl da sesimi çıkartmamalıyım? Ona göre ki, ya, politikada ile konuşulmaz. Politik nasıl konuşuyoruz? Hepiniz iyisiniz. Çin'de iyidir. İran'da iyidir. Rusya'da iyidir. Ben de burada bir cumhurbaşkanıyım. Neyse o cumhurbaşkanlığı kime lazım o? Ben bu söylediğimizi <gülüyor> çok çok iyi anladım. Beğen, yola çıktık. Bizim mevkuramız ve hedefimiz aydındır. Hedefimiz milletimizin özgürlüğü ve bağımsızlığıdır. Büyük hedefimiz bütün esir türklerin xilasıdır. Doğturçistan'da 40 milyon Türk'ün. İran'daki 30, 30 İran değilen Azerbaycan'da yaşayan 30 milyon Türk'ün. Eee Irak'ın kuzeyinde yaşayan 2 milyon buçuk Türk milletinin, Türkmen değilen Türk'ün, Batı Trakya'da yaşayan Türk'ün, Kıbrıs'taki Türk'ün, dünyanın neresinde varsa köle edilmek isteyen ve köle olan ve kalan ve yahut ezilmek ve başkası tarafından ezilmek isteyen Türk'ün hilasıdır. Biz bu yola çıkmışız. Ve biz bunu Rusya içinde de istiyoruz. Bizim insanlarımız Kazan Türkiye'yle de ilişkidir, Kırım Türkiye'de ilişkidir. Biz onların da özgürlüğünü, bağımsızlığını istiyoruz. Suvaş Türkçü, Hristiyan Türkçü'dür, 4 milyondur. Bizim kardeşimizdir. Biz onun da özgürlüğünü istiyoruz. Kakaoz Türkçü'nün de özgürlüğünü istiyoruz. Dünyada bütün Türkçilerin bağımsızlığına özgürlüğünü istiyoruz.